Bindusara'nın ölümü yaklaştığında imparatorluğunu sevdiği bir varise bırakmaya niyetliydi. Efsaneye göre Bindusara'nın reddettiği başka bir oğlu iktidar hırsından ötürü o kadar gaddarmış ki 99 üve erkek kardeşinin hepsini katletmiş. Nefret edilen ol, sadece bir imparatorun giymeye yetkili olduğu kıyafetleri giymiş halde ölüm döşeğindeki babasının karşısında durup aşağılayıcı bir şekilde Halef'in artık benim demiş. Bu Asoka'ydı ve daha yeni başlıyordu. önce ikinci yüzyılda Hint İmparatoru Asoka sadizm ve zulümde yeni uç noktalarıyla ünlü bir dehşet hükümdarlığı başlattı. Asoka’nın bakanları Sarayının etrafındaki bütün meyve ağaçlarını kesme emrine direnince, Asoka şöyle dedi. Tamam onun yerine kellelerinizi keseriz. Şeytaniliği sınır tanımıyordu. Asoka, şüphelenmeyen kurbanları için görkemli bir saray yaptırdı. Kurbanlar, sarayın derinlerinde ölmenin en acı verici 5 yolunu uygulamak üzere tasarlanmış işkence odaları olduğunu öğrendiğinde artık çok geç oluyordu. Orası Asoka'nın cehennemi olarak bilinir oldu. Fakat Asoka'nın en büyük gaddarlığı bu değildi. Şimdi de dedesinin başlattığı Hindistan fethini tamamlamak için yola çıktı. Güneydeki Kalinga ulusu böyle bir manyakla barış yapılamayacağını biliyordu. Asoka'nın ordusu şehri kuşatırken topraklarını mertçe savundular. Artık dayanamaz hale geldiklerinde Asoka öldürmek üzere birliklerini gönderdi. <Gülüyor>